üzerinde. Olur. Sağ olur. ol. Al asmadım. Ustam al asmadık. Allah'a emanet olun. Evet. Allah bol kazanç versin. Sizlere de Allah bol kazanç versin. Allah'a emanet Sağ olun. Allah Sağ, Sağ ol. Allah razı sana da hayırlı olun. Sağ ol. Hakkımı helal etmiyoruz. Sayın muhalicim. Tamam, Allah tamam. böyle söyleyin. Komşum benim senin sayında dikkatini kapatıyor. 15 beş sene de geliyor. Sağ ol. Tamam diyoruz. Tabii. Tamam. Öbür tarafta helalleşiriz. Tabii, tabii tabii. Öbür tarafa kalmıyor. Ben, ben helal ediyorum. ediyorum. Ben diyorum. helal ben ediyorum. Şimdi sen. Herhalde. Tamam. Ya, tamam. Ya, hayır, hayır. Şey tamam, Görkem nice? hey, nice. oh right, hey, Tamam. Hayır, tamam. Her Hayır, ne görüşeceğiz Hayır, görüşeceğiz? Senin bu Tamam. Şey yapmayın. Bak. <gülüyor> Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.